Hiç boş yere bağırıp çağırmasan, yani bilimsel gerçekler <gülüyor> örtbas edilemez. Bize Darwinist hurafelerle kendilerince gözdağı vermeye kalkanlar, susturmaya kalkanlar sonra utanç duyacaklar. Çok ayıp yapıyorlar. Hurafeleri bırakacaklar bilimsel gerçeklere, Allah'ın apaçık gösterdiği gerçeklere kucak açacaklar. Ya fosil ne demek? Elini alıyorsun, görüyorsun ne olduğunu. Dokunup bakıyorsun. Yani bir cisim. Evet. E, yaşayan canlı da duruyor. Hı hı. E, onun resmi de önünde. Evet. E, baktığında birbirinin tıpkısının aynısı. Anladım. Bu ne demek? Üç yaşında çocuk olsa bunu ya. Hı hı. Evladım desem bundan bunun arasında fark görüyor musun? E, yok baba diyecektir. E, yoksa yoktur. Proteinin yapısından ne korkuyorsunuz? Kofulun, mitokondri'nin yapısından niye korkuyorsunuz ya? Bırakın anlatalım. Evet tabii Moleküler biyoloji ötleri kopuyor. Fosil bilimden ötleri kopuyor. Anlatma konuşma dinleme. Kardeşim geçti o.